Bu, Lego Mindstorms NXT grafik programlama ortamı. İlk olarak yeni bir program oluşturmalısınız. Bunun için yeni simgesini kullanabilir veya dosya menüsünden yeniye tıklayabilirsiniz. Oluşturduğunuz yeni program burada bir sekme olarak görünür. Şu an burada birçok program açık. Daha önce üzerinde çalıştığım programlar bunlar. Açık kalmaları hiçbir sorun yaratmaz. İkinci aşama, Araçların yerlerini öğrenmek. Araçlar işte burada, solda duruyor. Bu, ortak araç paleti. Bunu alet çantanız olarak düşünebilirsiniz. Ama ben, daha iyi bir alet çantası olan, tüm araçlar paletine geçmenizi tavsiye ederim. Bu palet ileri seviye kullanıcılar için. O yüzden sizden hiçbir ayrıntıyı saklamıyor. Bu blokların ne işe yaradığını bilmediğiniz için endişelenmeyin. Hepsini tek tek deneyerek öğrenin. Bloklar kolay anlaşılır şekilde dizilmiş. Mesela yeşil bloklar çıktı birimlerini temsil ediyor. Motor gibi. Sarı bloklar ışık sensörü veya ultrasonik sensör gibi girdi birimlerini simgeliyor. Turuncular akışa dair bloklar. Döngüler veya beklemeler gibi. Matematik, karşılaştırma, rastgele sayı üretme veya değişken saklama gibi bloklarsa, veri blokları arasında yer alıyor. Ve son olarak, bir de gelişmiş bloklar var. Bunlar daha nadir kullanılan bloklar. Sensörleri kalibre etmek veya değerleri dosyaya saklamak gibi işlevleri var. İşte tüm araçlar paleti bunlardan ibaret. Şimdi çok basit bir örnek yapalım ve her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için bir program nasıl indirilir, nasıl çalıştırılır bir bakalım. Çıktı menüsündeki ses bloğunu sürükleyip, ardıllık doğrusuna bırakıyorum. Programların soldan sağa çalıştığını bilmek önemli. Yani şu haliyle bu program, ses bloğu neyi yapmak üzere ayarlandıysa onu yapacak ve bitecek. Bunun yanına bir tane daha ses bloğu yerleştirelim. Bir bloğun üstüne tıkladığınızda aşağıda bir ayarlar bölümü açılır. Bunları dikkatle inceleyin. Blokları tanımak, blok ayarlarını tanımaktır. Örneğin ses bloğu bir ses dosyası açmamıza veya bir ton üretmemize olanak tanıyor. İstersek sesi açıp kısabiliyoruz. Bir klavye bile koymuşlar ki üretmek istediğimiz tonu kolayca seçebilelim. Bu bloğu yarım saniye boyunca ince, Do notası çalacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi de bu ses bloğuna tıklıyorum. Tonu seçiyorum. Bu bloğda yarım saniye boyunca kalın Do çaldıracağım. İşte programım bundan ibaret. Yapacağı tek şey, iki notayı arda arda çalmak. NXT'niz bilgisayarınıza bağlıysa ve açıksa, program indirmek çok kolay bir şey. Bu Çal tuşuna bastığınızda, Program, NXT'ye indirilir ve çalışmaya başlar. Veya indirdikten sonra çalışmaması için bu düğmeye basabilirsiniz. Olur ya, cihaz ters duruyordur falan. Şimdi, indirip çalıştırmayı seçiyorum. İşte bu kadar. Artık programı NXT'ye aktardığıma göre, cihazı bilgisayardan ayırıp, programı cihaz menüsünden çalıştırabilirim. Hadi başlayalım.